2 Tousli 으 ikke out the gate çıkarsın, Kafa çıkarsın. Kafa çıkarsın. Gerçekten de hepimizin göğsünü gururlandıran, kabartan, bizleri çok mutlu eden, yerli ve milli sanayimizin gelişmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi olan TOK'u vatandaşlarımızla buluşturmaktan, uşaklı hemşerilerimizle buluşturmaktan, uşak belediyesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlkler şehri uşağımızda. TOK'un ilk araçlarından bir tanesini inşallah önce bugün sizlerle buluşacağız. Arkasından da Uşak'ta bütün hemşerilerimize tanıtacağım. Engellemek için ellerinden geleni arkasına koymadılar. Ama elhamdülillah sözünün arkasında duran, hiçbir şekilde yılmayan, ülkesini, memleketini her şeyden çok seven bir cumhurbaşkanımız var. Ve bu TOK'u da yapacağız dedi ve yaptı. Bu adam ne dediyse yaptı, bundan sonra da ne dediyse yapacak inşallah.